Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar yani kanala hiç Brawl Stars videosu atmadım herhalde bir yani ilk attığım Brawl Stars videosu olabilir arkadaşlar yani ilk atacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, oyunumuza kolonel Rufs geldi arkadaşlar şöyle şurada karakterimiz Ayrıca arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Ben zaten pas aldım görmüş olduğunuz gibi. Pasım etkin. Ve burada daha fazla jeton kazanmalısın diyor. Normalde pas açmalısın demesi lazım. Ama arkadaşlar ben 30. kademeye geldiğimde daha fazla jeton topladığımda arkadaşlar şu anda e, buradayım. Ve 30 ayamazım olursa burayı açacağım. 14. kademeyi arkadaşlar. Eee Rufsu alıyoruz arkadaşlar 30. kademede Pasa açtığımız için Şöyle bu arada Arkadaşlar şimdilik de Burada ne yapıyoruz Kendi yaptığım haritaları deniyorum arkadaşlar Biliyorsunuz ki Browstars da harita oluşturucu diye bir şey var Arkadaşlar ilk önce bölünmüş şeylerden başlıyorum Bunu ben yaptım bu haritaya Girdik arkadaşlar Evet internet biraz yok. Yani az var. Şöyle. Evet. Gidiyoruz. Bugün iki tane harita çekeceğim arkadaşlar. Her gün iki tane olacak. Eyvah eyvah eyvah primo. Primo. Primo, primo. primo var. Bir dakika. Bir saniye. Ben primo'yu alırım. Alırım. Alırım. Tahmin ediyorum. Alırım. Alırım. Alırım. Kolet. Kolet. Kolet. Kolet kolette Yapma. O da çok güçlü vuruyor ya. Bin yüz. Bin yüz yani. Bin yüz. Bin yüz. Arkadaşlar kamera kayıyor. Telefon da kayıyor yandan. O yüzden yamuk oluyor biraz. Özür dilerim. Eyva, koreti yendik. Tamam. Primo, Primo. Sağlık bas, sağlık bas. Çalı koy üstümüze gelmesin. Sprout'ta da iyi oynarım. Kaç kill yaptık? Eyva. Rico. Rico. Rico. Rico. Rico. Ya! Yandan da Primo geldi. Evet, şimdi sırada, sırada, sırada, sırada. Hemen girelim şöyle. Kafes var. Kafes diye bir harita yaptım. Arkadaşlar bu da yani çok karışık zaten. Baya karışık. Şuradan bir kutumuzu alalım bakalım. Enerji pardon. Ya brok. 8 bit 8 bit 8 bit. Dur sağlık bas sağlık sağlık sağlık. Sağlık bas. Hadi be. Evet arkadaşlar. Yani eee. Bir tane kazanabildik. Yani bu kadar video çekebiliyorum arkadaşlar. Maksimum daha çekemiyorum. Videomuz e, 3 dakika 40 saniye olacak. Ve bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.